Merhaba uluslarım ben Serdar ve Mountain Blade ee, Warband dedim ben az önce e, geçen videoda Sanırım Warband demiş olabilirim ee, <gülüyor> Bannerlord'a Bannerlord'a hoş geldiniz Şöyle görevlere baktığımız zaman e, Yine küçük küçük şeyler yapıyoruz e, Eğitimli askerler 5-3 diyor İki tane asker daha yetiştireceğiz Ve de e, salacağız bu insanların üzerine Benim elimde 23 askerim var şu an 23 asker ben ne yaptım ne aray Nasıl 23 oldu ya Ha. Tamam grup büyüklüğü. Tabii. Ee, bir birlik aynen. Ee, hocam sizi ne yapalım ya Impertur Piadesini yükseltmek istemiyorum ya ben size Alıyorum ben. Size. Görüşürüz. Benzi bakın. Bay bay gelin başka yerleri amalarsınız artık. Yine 20 askeriz şu şunların peşinden koşacağız. Yavaşız abi. Yavaş olmamızı ben kaldıramıyorum. Ben bu kadar yavaş oynayan bir insan değilim yani. Bu benim hızlı olmam gerekiyor. Çevik olmam gerekiyor. Birilerine yetişebilmem gerekiyor. Oo, oh. 23. Çapulcu 23 çapulcu. fark eşkağı teslim ol ya da öl. Sizi aslında canlı ele geçiremem ama. Ha şurada bir şey daha oluyor ne oluyor? Köylüler de çapulcular. Onlara da yetişiriz. Haydi bakalım. Hocam siz önden gideceksiniz. Saldır saldır hücum. Hücum siz artık imparatorluk askere... Ben girsem ya bir yere. Paralordu'ya falan girsem ya. Bir şey yapsam yani. Yürüyün aslanlarım. Ben de sizin arkanızdan geliyorum. Ben ne oldum acaba şu an ya? Benim işim ne acaba şu an? Ben neyim? Ben para askerim herhalde yani. Benim şu an olayım bu değil mi? Benim uzmanlığım, mesleğim şeyim bu. Gelin olan şerefsizler. Gelin bakalım. Aynen gel gel gel. 115 delici hasar ha. Vereyim mi ulan delici hasar? Ha? Ha? İster misiniz bir delici hasar? Gel bakalım hocam. Çeşitli Delici hasarlar gel geliyor size Hatta size Kılıçla gelecek bunlar Bunlar kolaymış lan Hızlı hızlı hallediyor İsabet hızlı hızlı hallediyoruz çok da ettiremiyoruz gibi. Ha, tepeye geldiniz şerefsizler. Yanlış iş yaptınız. onu oh, güzel biçiyoruz ha. Çok keyifliymiş kılıçları şunları yapmak. Lan, gel buraya. Gel buraya seni. Şerefsiz. Gelin bakalım. Gel gel gel gel. Oha. Buradan şey oluyor. Yok, yok yok. Kazandık. Anladım. Ezici hasar da veriyorum. Güzel. Ee, onlardan hiç kimse kalmamış. Aa. Okey. Nasıl ya? Hiç kimse kalmamış. Hepsini öldürdük mü? Esir mi aldık acaba? Yaralık mı? Aynen. Okey. Sizi yapacağız artık. Yapacak bir şey yok yani. Siz... Aliye falan koyalım bari bir şey yapalım. 300 dolar dolar ediyoruz ya. Bu kadar şey olmaz ya. Çapulcular yağmalıyorum ve zarara giriyorum ya. Yine bir şey gönderli silahlara vermem artık bunu. Gönderli silahlar şeyi çok ilerdi çünkü. Ee, tekelliye verebilirim ya. Aslında tekelli öyle yaparsak öğrenme aynen yediye çıktı. Bundan da ben dedim. Kalkan darvileri %50 daha fazla verir. Kalkan yapmak istemiyorum. Diğerler kalkan duvarı formasyonu yüzde daha az şeyler. Kullanılan tekeli silahların tutuşu yüzde artar. Sen ödünelik ettiğin formasyonu askerlerin tekeli silahlarla dövüş etkinliği büyütü seviyemiş gibi olur. Okey, öyle yapalım. Onu daha çok kullanabilirim gibi. Hocam hemen çabucak köylerin yardımına koşuyoruz. Aynen hemen köylere yardım ediyoruz. Orada çapulcular var ama biz de artık şeyiz birsiz yani. Biz önemli birileriyiz. <gülüyor> Hocam hücum, hücum, hücum, hücum. Hiç, hiç beklemeyin. Hiç, hayır, hayır, Burada kalın, burada kalın. Tamam olarak burada kalacağız. Onlar saldırıp köylüler ölecek. Köylüler net bir şekilde ölecek ya. Saldırın ulan, saldırın. Köylüleri öldürmeyelim. Dedim, düşmanı suda yakalarız falan ama... köyler ölecek yani. vuran Oh! Nereye gitti? Vurdu mu? Vuramadı. Vuramadı. At bir tane daha. Köylerin hepsi öldü. Ha kaçıyorlar yine. Çelefsizlere bak sen. Hemen kaçın. elim bakalım. aynı imparatorluk köyler hayatta kaldı. Çok iyi. Bir, bir tanesi bari. En azından şey diyebilir Böyle birisi vardı. Bize yardım etti diye. Yoksa yani hayat kurtarmışız. Canındaymışız. Şey Uğurunda değil. Getiri getiri. Gördüğünüz gibi ağaca. Çal ya. Taşa. Her yere vuruyoruz. Adamların dışındaki her yere vuruyoruz. Düşmanlarımız dışındaki her yere vuruyoruz yani Belki onlar düşmanımızdır. Kim bilebilir. Şimdi bir... Ölsene ya. Dur lan. Bizimkiler öldürecek seni. Vurun lan. vursanza Ha ah, oh kıdemli ödünç asker. Peske ödünç asker vursadı kıdemli ödünç asker yerine ama Aktik'te beceri puanı kazandı ve beceri puanı 23 oldu. Allah Allah. Neden ki? Öff, 11 kişi. Ödünç asker. Hah bir tane ödünç asker kaldı. Güzel. Abi siz artık şey yapmasanız mı? İmparatorluk saray muhafızım var. Neden imparatorluk saray muhafızım var benim? Ben imparatorluk muyum? İmparator muyum? Sarayım var mı? Yok mu? Hiçbir şeyim yok benim. Nedenin imparatorluk saray muhafızım var? Bir tane çapulcu gerçekten orada devam ediyor ya. Neresi burası? Onira. E. Ne İmparatorluk Sarayı Muhafızı'nı var abi? Atlı paralı asker mi alayım? Almayayım. Şimdi zaten Aslı küçük mahmuzlu balta. Silah savurma hızı 95. Uzunluk 65. Tam tahta. Lan bu kadar fazla şey var ki bilmiyorum. Böyle şeyler giymemeliyim ya. Kavisli bot falan. Limelenmiş bez kolluk yerine yani doğru düzgün bir şey giymeliyim ya. 789. Böyle güzel bir şey yok mu acaba? Ben ne kullanıyorum? Şu an çentikli mızrak. Sade mızrak nasıl çentikli göre? Sunluk 172. Aa daha uzunmuş. Taplama hızı 92. Taplama hasarı 26 derece delici. başlıklı mızrak uzunur bir yüz tamam süvari kargısı ha. anladım sade mızrak daha şey gibi ama sade mızrak at üstünde kullanamıyorumdur büyük bir ihtimalle ama bu çift elli gönderli silah tekerli gönderli silah tekerli de kullanılabiliyor bir tek 190 bunun uzunluğu 190 fena değilmiş ya sanki 29 dereceye göre. Saplama hızı sadece daha iyi. Silah seviyesi 3 falan. Ben alsam mı bunu acaba? Aldım. Ben da sattım. İnşallah doğru düzgün bir şey yapmışımdır. Burada kim ne istiyor ya o nirada? Hande mi birisi bir şey istiyor? Kim ne istiyor? Birisinin bir görevi var gibi ama söylemiyor. İlk kez de hana gireceğiz. Hadi bakalım. Görevi olan var mı acaba? İmparator kentlisi. Kentli cerrahçıron. Cerrah selam. Sen kimsin? Benim adım Tolgar. Bana kendinden bahset bakayım. Ya e anat hikaye. Sen cerrahsın. Eğitim aldın. Zengin ve nüfuzlu aslan vardı. Söylemesi tuhaf bir cümle. Aynen, entikgalardan korunduğunu zannediyordun. Barbar işleri bürosu mu? Aha. İstihbarat işgiatı gibi bir şeyiniz varmış ya. Bir keresinde gece yarısı geldiler. İmparatora e karşı komple kurmuş bir adam yakaladıklarını bağlamaya itiraf almaları gerektiğini söyleyip bu itirafı koparmak için sanatımı kullanmamı istediler. Eğer reddedersem... İlişkimizi hastalarımı ifşa edeceklerini söylediler. Bu beni mahvederdi. Ben de onlarla gittim ama benden o adamın bedenini yapması istedikleri şeyler anlatmayacağım. Sen de devletin korkunç gücünün kurbanlarındansın ha. Red etmeliydim. Mesleğimi sonuçta yine de kaybettim zaten. O gecenin anısını silmek için afyon kullanmaya başladım ve sonunda yüzümün solgunluğunu... solgunu hastalarım o kadar rahatsız etti ki bana gelmez oldular. Dolayısıyla şehirden kaçtım ve o zamandan beri de dolaşıp duruyorum. Kalıcı bir iş bulmayı çok isterdim. Şu anda boşta bulunduğumu söyleyebilir. Dolayısıyla eğer adam arıyorsan konuşmaya açayım. Senin gibi birine güzel olabilir. 436 mı? Burada bana bakan ve karnımı doyuran bazı insanlar oldu. Gitme önce onlara bir şeyler vermek istiyorum. 400 Tamam lan al al de. Gel. Ama sanırım şey bu değil aynen. Burada başka bir kaleye mi gideyim? Yok rüşvet ödemeyeyim. Teşekkürler. Şöyle dolaşalım. Ha çapulcular. Gelin bakalım. Şerefsizler siz dur lan. Gelin bakalım. Şöyle birliğime bakayım. Ee, ödünç asker yükseldi yükselecek. Haydi bakalım. Hocam bir ödünç askerim var yükseltecek. İzninizle bir gelirseniz kesirir. Keseceğiz sizi de. de silahlarımı falan denemek istiyorum. Nerelere geldik yine ya. Öleceksin olan Şerefsiz. Öl. Haydi bakalım. Hekimimiz de var. Canım giderse gitsin. Artar. Giden can artar. Olaya bak. Söylenen şeye bak. Hücum. Üf, çok karanlık. Arkadan güneş vuruyor şu an. Arkadan böyle yandan. O yüzden. oho işte mızrak dediğin bu. işte mızrak dediğin bu. Bir de atımızı yenilersek her şey müthiş olacak. Şerefsizler sizi. 67 delici hasar verildi. Siz bana ulaşabilir misiniz ulan şerefsizler? Siz nasıl biçeyeceğimi biliyorum ama. Gelin bakalım siz şöyle. Oh. Oh. Ağır şerif kaçıyor olan. Kimse kalmaz sanırım. Kalan da orada şey yapsın. 9 kişi 3 kişi mesir aldık güzel. Gelin bakalım siz şöyle. Ya abi. Hocam bir bir çaba görmek istiyorum ya. Vallahi çapulculardan aldığımız yemeklerle geçinip gidiyoruz ha. Bütün olayımız çapulcu yemekleri. Böyle söyleyince kulağa çok şey gelmiyor. Beceriler serbest olak puanları tamam neye neye verelim? Tekelliğe mi verdim acaba? binicilik çiftelli ve, gö ve gönderli. Hmm. Buna versek fena olmaz sanki. 8 25'e çıksın. Ha, yakalayamadık ki. Bak sen çapucuları da doğurmuşuz zaten kimse kalmamış. Nerede eski çapulcular, 20 kişilik birliklerden, 30 kişilik birliklerden oluşan, buraya ürünleri satalım bari. Ürün diyorum ya, sen kendimiz ürettik. İnsanların, insanlardan çaldıkları şeyleri insanlara satıyoruz geri. Herhalde daha ucuz satıyoruzdur. İki çapulcu diyor ya inanılmaz. Yakalayın lan. belki yakalarsınız bilmiyorum. Belki Tanrılar yüzünüzünde güler ve bu dört kişi yakalarsınız veya sekiz kişi sekiz kişi yakalama ihtimaliniz daha fazla. O daha haydutları onları yakalayalım. O. Ooo 22 kişilik çapulcu. Ulan onu yakalayamazsınız utanın kendinizden. Hayır oradan çık. Çık oradan. Şunu yakala. Utanın kendinizden onu yakalayamazsanız kaçırırsanız utanın kendinizden. Heh. Öl şerefsiz. Öleceksin. Hücum lan hücum. Hiç hiç yapmayın hücum. Aaa ileride nehir mi var? Nereden gelecekler? Bir söyleyeyim mi? Tam şurada duran olan. Ağzını burnunu kıralım onları. Savunma yapalım. Nehrin kıyısında savunma yapalım. Ölsün şerefler gelin. Onlar bana saldırıyor. Bak bak bak. Şerifsizlere bak. Haa kaçarsınız işte böyle. Öl artık ha. Şunu öldüreceğiz ilk önce. O öldü. Üf nasıl kan ama. Şunu kullanmam gerekiyordu oradayken Biz artık şunu kullanabiliriz Gel bakalım sen de buraya Gelemedi Oh Hayır hayır dur, dur dur dur bitti ah be Bunları öldürelim ha Atlı lazım ya. Ben atlarımla birlikte koşmak istiyorum ya. Gel gel gel gel gel. Gel. sen buraya. Açma. Oh. Şimdi. Kimseyi bırakmadık ha. Bir kişiyi esir almıştık sadece. Ya bu şerefsizler yine şey yapmamış ya. Şark edemiyoruz. Şuna bak. Göreler mi? Ne olan? Ne yaptık az önce? Klanını kur. Klanı mı kurduk? Ne yaptık ya? Mevcut büyüklüğünü 20 mi yaptık? Dam 50 yoldaş alındı. A, klanı kurmuşuz. Okey. <gülüyor> klanı kurduk güzel. Yanlışlıkla görevde yaptık. Bir tek şunu yapamadık. Birlik var mı lan? Oğlum ya hacı ee, yap lan bir, bir şey olsan. sen. dedim ya seni. Şuradan girelim. Olga seni görmek güzel, Aragos. İşte üniversitelerini ama ciddiyim ben de seni arıyordum. Kaçtı mı? Kardeşinler de lan ne oldu? Bakıyorum ol, sana her şeyi anlatacağım. Kardeşlerini bulduk ama eski ortam Galter bana ihanet etti. Çocukların serbest bırakılmasını görüşmek üzere kampına gittik ve bizi oracıklara geçirdi. Sen lider değil miydin lan? Sen <gülüyor> neden böyle böyle şey oluyor şu an? Ne alçaklık değil mi bu meslekte bir yoldaşları ihanet etmeye koş karşılamaz. Öyle mi? Açtım Diğerlerinden biraz daha suçlu olan adamlarımdan biri. Herkes uyurken beni serbest bıraktı. Ama bir hainin yaşamasını izin veremem. Bu yüzden seni bulmaya ve sana bir anlaşma tikli ve MK verdim. Ve alterin şu an nerede olduğunu biliyorum. İstersen birlikte saldırıp arka akrabalarını kullanabiliriz. Kurtarabiliriz. Ama karşında o alçı öldürmenin zevkini tatacağım. Ne dersin? Nasıl güveneceğim sana? Bana güvenemezsin ama bana ihtiyacın var. Ve senin tusala düşürmeye kalkışacak olursam gırtlağımı bir çırpıda kesebilecek kadar adamım var sanırım. Benim sana güvenmeme ise gerek yok. Sen benim ortağım değil intikam aracımsın. Okay. Eci yazımlar. Harika ama yapacağım bir şey daha bir şey var. Bu şehrin yakınlarında bir sığınak var. Galter kardeşlerini orada tutuyor. Yolun yukarı doğru yükseldiği yerde izcilerin görüş alanının hemen dışında sana katılacağım. Orada görüşürüz o zaman. Şehrin hemen dışındaki yere bak. Um, ha, şimdi işte o kaliteli askerlerimiz burada kendisini göstereceksin herhalde. Ticaret. Satayım. Ham tahta alazlanmış tahta sat bunları ham demirci ham tahta çekelim sat peynir satma dur lan bunları satma oğlum peynir sattık bir sürü ya Okey tamam iyiyiz herhalde böyle iyiyiz bence Şimdi bir de handa şey yapalım. Aynen şunları da satalım. Kılıç ustası paralı asker aldı. <gülüyor> uh. Hadi ya. Röldür, öldür öldür öldüre yaptığımız olaya bak. Yani. Resmen grind yaptık. Çapulcu grind yaptık. Yani. Hadi bakalım belki o Ödünç asker şey oldu. Nihayet geldin. Saldırıya geçmeden önce söyleyeceğim bazı şeyler var. Akıl davranmalıyız. Galater adi ve alçak olsa da kurnaz bir adam. Senin daha önce yeninim. Çetenin nasıl iş gördüğünü biliyorum. Konuşmayı bırak da işe koyulalım. Hadi bakalım. Evet, evet yol gösterdik. Manasız bir diyalogdu ya. Saldırmak için akşam karanlığını bekle. Hadi bakalım. Pusyayı düşünmek için akşam karanlığı bekleniyor. Okey. Yine 90 kişilik lord falan geçiyor ya. Aynen. Bir süre bekledikten sonra gecenin karanlığına fark edilmeden yaklaşmak için iyi bir fırsat yakaladın. Hücum o zaman. Aa, Yani bunları alabiliyorum bak. Askerleri yönet. Sığınak birliği. 10 kişi. Ee, İmparatorluk saray muhafızı olsun. Tabii ya. İmparatorluk lejyoneri kıdemli piyadesi. Şerefsiz deme. Alsak hacı başa yapsa. Cerrah çanon. Böyle ya. Saray muhafızlığımızla devam edelim. Artık o da ölürse hayatta kalsın yani. Herkes ölçüsün. İmparatorluk saray muhafızım var ya benim imparatorluk sarayım yok benim herhangi bir sarayım yok. Hocam. Beni takip edin bakalım. Biz geliyor biz. Hayvan gibi bir birlikle geliyoruz ama. Yani kuşatma bu birliği soksam kuşatmanın seyri falan değişir. Bir yukarı doğru gidelim bakalım. Hocam selam. Biz buraya şehir kurmaya geldik. Bunu yaparsın çünkü bu birlikle. Öldü yani. Çünkü Başka bir seçeneği yoktu. Öldü yani. Selam. Isındın mı? Isın bakayım. Isın ısın. Ölüm soğuktur. ol şerefsiz. Ah, ne lan? Kim sıktı ne oldu? Ha, bu şerefsiz. İleri ileri. Bak, bak bak bak bak bak şerefsizlere bak. Ağaçların arasından arasından geliyorlar. Biri orada, diğeri orada sağ tarafta. Ya echt için sen nahih ihtişam için şey yaparsın. Saray muhafızı var oğlum benim. Ya Gel sen kimsin? Galter mi? Acaba ışık değişimleri ekranda belli oluyor mu? Alçaklar sen tutsaklarımın akrabasısın değil mi? Seni Radalcos ile birlikte gördüm ona güvenilemeyeceğinin farkında mısın? Bizi buraya getirdi kardeşlerim nerede? Hayır artık konuşmak yok. Ya sen beni öldüreceksin ya da ben seni bu iş böyle bitecek. Sana beni dövle yapma şeyini bahsedeceğim ve eğer kazanırsam adamlarım geri çekilecek. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Saldırın oğlum! Ama Okey Dövdük sanırım. Hiç uğraşmama onunla bununla. Hiç yaralımız hiçbir şeyimiz yok. Onların beş yaralısı var. Galter yaralı mı? Galter yaralı. Ya saray muhafızıysa da girersen böyle olur. Bak hala konuşabiliriz. Sana bir kese gümüş vereceğim. Hocam Radagos'un malısını sanırım artık. Galter'in Radagos tarafından infazı. İnfaz et bakalım. Okay. Çöl haydutu. Orman haydutlarının elebaşı pusucu. Almış olduk bunu. Sen hala bir şey yoksun. Belki bir izlerim bir şey olur falan hiçbir şey yok. Ödünç asker var öylece. Bir ödünç askerimiz var yani. Oho. Deri kol zırhı mı dedin sen orada? Ya daha iyi görünüyor en azından. Yok ya hala iyi görünmüyor ya. Yarına geçen bir şey bulursak şey yaparız, alırız. Parçalanmış ok, kancalı ok. Kullansak fena olmaz. Nusun. Olgar geleceğini biliyordum. Vay canına seni durdurabilecek hiçbir şey yok. Seni seviyorum kardeşim. Sağ salim ya gördüm ha sen iyi, sen iyisin ha falan <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. <gülüyor> evet hepimiz iyiz. 6 vejetu korktular ama iyiler. Çabuk olmalı ve buradan hemen kurtul. 6 vejetu böyle Star Wars'daki gezegen, gezegen gibi duruyor. 6 vejetuyu derhal pi, pi, pi, pisiana götüreceğim. Orada güvende olurlar. Bana her şeyi anlatmaya hazır olduğunda orada buluşalım. Tamam kardeşim dikkatli ol kendine iyi bak. Okay. Yer Alagosto konuşacağız şimdi hadi bakalım. Görüşe bakılırsa seni akrabana kavuşturduk. Yani ben anlaşmamızın üzerine düşen kısmı yapmaya getirdim. Artık gidiyorum. Beni bıraktığın için vicdan azabı çekme. Köle işine geri dönmeyeceğim. Eski ben meslektaşlarımla köprüleri yaktığım söylenebilir. Geçimimi sağlamanın başka bir yolunu bulacağım. Belki paralar askerlik yaparım. Her neyse. Belki bir gün tekrar karşılaşırız. Adamların ailemi öldürdü. Gerçekten cezalandırılmayacağını mı düşündün? Şerefsiz seni. Ümide kapıldım sanırım. Pekala ayaklarına kapanmayacağım. Dolayısıyla yap gitsin. Kardeşlerimi kurtararak yaşamayı hak ettin. Hadi lan. Şerefsiz seni. 6, 16, 14 yaşına bastı ve senin rehberliğine ihtiyacı var. 12 yaşına bastı ve senin rehberliğine ihtiyacı var. Nereden geliyor lan bunlar? Birden. Overwhelmed oldum bunlarla. Ben çapulcu kesiyordum az önce. Evet. Rehberliğe ihtiyacı olan o zavallar kimmiş bakalım. 14. doğum gününde altıya özel bir hediye verdin. Çocuğun büyük bir değer verdiğini gördün. Bu hediyenin onun benliğini checklendireceğe inanıyorsun. Abi verdiğim bir hediye. Ha. Dengeli bir kılıç. Tek odak palı. Muhteşem bir savaş atı. Kuşatma sanatı üzerine bir inceleme. İşlemeli bir oyun tahtası. Anladım. Anladım para bir yolculuk. Oo. Sen çapma sanatı üzerine inceleme. Şey yap. Sen zeki ol. Sen mühendislik ol. Aynen. Çocuk ergenlik çağına geldiğinde ciddi sorumluluklar üstlenmeye ve yetişkinlerle adeta dengeymiş gibi rekabet etmeye başladı. Başarılarından biri de bir silah yapmak mı? Mühendislik olarak puanı. Oooo şifa sanatını öğrenmek mühendislik puanını görmem hoşuma gidiyor yani böyle bir, bir süper zeka olsun ailede. Dış olaylarda Altair'in gelişimini etkiledi. Onun özellikle patlak veren bir salgın tarafından şekillendirildiğini inanıyorsunuz. Ve bu onun hekimlik ve vekil konusundaki becerilerini anlatır. Ben bunu bilsem ona yöneltirdim. Okey. Jato hadi bakalım. Genellikle mülkünden uzakta olurdun ama Jato ile zaman geçirme fırsatı bulduğunda onun o şu, şu özelliklerini geliştirmeyi teşvik ederdim. Gücünü, dayanıklılığını, bilgi olan açlığını, zeka bir arttı, kurnazlık, kontrol, sosyallik. Sen de sosyal ol bakalım. Sen de insanları şey yap böyle. Ticaret, liderlik. Şöyle güzel bir lider gerekiyor ya bize. Sen de oraya oradan yürü bakalım. Sen ticaret mi şey yapsak? Hmm. Ticaret olsun. Çocukla zaman geçirirken demircilik konusunda çok yetenekli olduğunu fark ettim. Neden ama yani sosyallik 1 adet ticaret 1 odak puanı ve 5 beceri puanı kazanır. Anladım. Demircilik 1 odak puanı ve 5 beceri puanı kazanır. Hobi olarak mı yapıyor? Ne yapıyor? Görev. Konuşulacak soyular. daha 10 10 tane soyuyla konuşacağım. Anlaşıldı. Ben de sanırım hiçbir şey yapmamışım ben. Ne oldu? Neden böyle bir şey oldu? Ha tekeller. Ee, tek elli silahlarda artı 2 savurma hızırı. yönel. anladım. Balta ve gürz verdiğin hasarı %5 artırır. Balta ve gürz har harzı şey yapmak istemiyorum. Ne şey yapayım ben. Baş. Böyle bir şeyim yok sanırım. Evet bu yaklaşıyor, yaklaşsın. Yaklaşınca hallederiz. Okey. Böylece halletmiş olduk. İşte planda yoktu ama birliğe bakınca bir tutsamız yok, bir şeyimiz yok. Bir envantere bakınca, o bunları satacağımız bir sürü bir şey var aslında. Ha, o bu kol zırhı veriyor olan. Para verdim ben buna. Yumulun lan şunu. Öldürün şunu. Aldı da zaten. kaçamaz şerefsiz. Yakaldık yakalayacağız. Yakalayamayacağız sanırım. yerden Bağlı savaşları kaybetmek zorundayız bebeğim. bazı savaşları kaybetmek zorundayız. Ticaret hadi bakalım. Şunları bir satalım. Parçalanmış ok. 535 altın, güzel. Yük beygir yerine bir atma. Jump 200, jump one 260. Bence beygir kalsın bizim. Ağırlık 450. Ama mal taşmak için kullanılır. 510. Anladım. Yük beygiri kalsın bizde. Vade bine katı da bende kalsın. Eğer yok. Bozkır Air. Aynen. Bozkır eğrini koyduk. Enfes. Enfes her şey. Öde olan 206 dinar ne olacak? Huu. Olaylar olaylar. Buna korktum bir an neden kaydediyor diye çıkınca. Kardeşlikten Fenton mı? Kardeşlik abi? Selam Senin Seni tanıdığımı sanmıyorum. Ben Tolgar beyefendi. Efendi. Sizin ikisi kimsiniz acaba? Benimle bir alıp vermediğiniz yok. Bana Pandrax savaş konusunda bilgi verebilir misin? Der tertim bu konuyla ilgili daha fazla Vlandia'nın hükümdarı analım. Biz böyle teker teker şey yapacağız. Konuşmak istediğim bir şey var. Bir şey yokmuş. Ben gideyim o zaman. Sen kimsin? Siniçayız. Anladım. Gel ulan. Abicim gelin ya. Bir savaşalım ya. Savaşmaya savaşma nereye kadar? Aha yakaladım sizi şerefsizler. Köpek suratlı Atilon ile ilişkim artmış. Tolgar cazibede beceri puanını kazandı? Benim için fark etmez eşkağa teslim ol. Bizi canlı ele geçirmeyeceğiz ha. Görürüz oraya bunu. Saray muhafızım var benim. Saray saray. Sarayım yok. İmparatorluk'ta da değilim ama imparatorluk saray muhafızım var. Çünkü öyle olması gerekiyormuş. Bari İmparatorluk bir yere girelim abi. Yani bir yere girelim bari yani. Hadi bakalım. İlk kez başka birilerine karşı savaşıyoruz. Aydultlar. Boş. Sıvı naklara baskın yaptığımızda hep onlara karşı. Ah. Refise bak. Ha ha. Gel bakayım. İlk kez bir atlımız var. Gel bakayım sen buraya. şerefsiz seni. Ya atlıyı öldürdük be. Atlıyla atlıyı öldürdük. Hücum hücum hücum hücum hücum. Bırakmayın bunları, bırakmayın. Öldür şu şerefsizleri. öldü lan öldü ha. Güzel bırakmadık. Nam da aldım. Oh. 104 altın yağma aldım. Biraz sonra bütün altınlara Aa o oh, iyi. Ben birilerini şey yaptığımı sanıyordum. Yapmamışım. İyi güzel. Pusucu yine bunlar burada. Oh uu oh, çatlak uzun var. Bunları verelim şeye. Uzun bir süredir erzak alımı yapmıyorum biliyorsunuz değil mi? Yani tamamen artık şeyden geçiniyorum. Haydutların üzerine falan geçiniyorum. Dur bakalım bir grupla e, şeyle konuşalım. Selam hocam. Acaba seni komutan her zamanki gibi emirlerini bekliyorum. Haydutlara böyle kavga yapacak bir, bir şey yok sanırım. Plandaki konumla hakkında. Sana yeni bir rol mü vereyim? Ya şeyce cerrah. Aynen cerrah olsan. Onur diyorum. Okey. Senin donanımını halledemiyor muyuz ya? At falan veremiyor muyuz? Gidiyordu gidiyor da böyle kendime bir şey yapmak. Bunları bir sat bakalım. Oh, Dört silahlı imparatorluk tükkanı. Gerek var onlara ya. Yük beygirine yok o değil. Geri ayakkabılar. Oh mis gibi mis gibi. Her şey mis gibi şu an. İşte atlı alsak kendimize süper olacak. Herkes şey çünkü. kulharn cool ile evlendi ama neden? Ya abicim. Yok mu şuralarda bir haydut bir şey ya? Hah bir çapulcu bir şey. Ya birlik. Hocam sen ne zaman şey yapacaksın ya? Böyle konuşamıyoruz. Bir kendi çekip şey yapamıyor muyuz? Bak, zamanın da geldi senin ha. Artık bir... Ödümünü ödünce asker olman gerekiyor falan diye. Lan ah be, tam da köşe sıkıştı derken. Yakala... Yakalarız bence be. Yakalarız bence be. Çok zarar ediyoruz. Altı 6 kişiyi kovalıyoruz şu an toplamda. Öl. Şerefsiz öl. Of. Hücum, hücum, Hiç beklemeyin, hiç beklemeyin. Herkesi bekletsek şu... Ödünç askeri getirsek falan. Yaralı mı öyle? Hiçbir şey yapamadım. Neyse biraz sonra benim adamlar gelecek zaten. Yani ucundan yaraladım. Kademli Ödünç asker öldürmüş şuna. Hiçbir şey yaramıyor, yaramıyorum şu an gerçekten ya. Üf, i̇stediğim burçlar yapamıyorum, çok kısa düşüyor. Hocam hadi be, bir şey yap ya. Diğer kimse artık şey yapamıyor zaten, Seviyatlayamıyor yani. o, o noktaya geldik seviye, atlayamayacağımız noktaya geldik artık. Buralarda bir bir sığınak vardı ha. Ötürüyorum bir sığınak vardı bir yerlerde. Aha. Hadi bakalım. O sığınakı gidiyoruz, hadi bakalım sığınağa basıyoruz. İş yapılacak kimseye zarar vermez. 10 tane köylü öldürür onları. Gerçekten çapulcuları öldür öldür indirdik ha. Bir ara böyle 20 kişilik grupları haline falan geziyorlardı artık. Buraya kalmadı geriye. birlik. Ne oldu ha sen gelmek istiyorsun ah gelirsin. O sen kimsin? Kral. Selam hocam. Ordu lideriyle konuş. Bazı temkinli görünüyorsan beni affet ama mesafeni koru lütfen. Kılıcın erişemeyeceği uzaklıkta kalırsan yeter. Pekala kimsin sen? Ben Tolgarın beyefendi. Siz kimsiniz? Ben Wizard of seçeniz. Öldürdüğümüz barbarlar, her kazandığımız zaferler konusunda hiç kimsenin aşağı kalır yarımız yoktur. Bir Kaunon Lorduyum. Diyeceğim ben bunu ya. Ben onun lorduyum. Ben direkt savaş konusunda önemli Lucon. Lucon sanırım bu İmparatorun hükümdarı anladım. Teşekkürler. Konuşmak istedim bir ko imparator yani hizmetine girmek istiyorum. Kılıcım emrine amanedir doğru ücret karşılığında. Hadi lan. İhtiyacımız yok savaşta değiliz. Başta olduğun zaman beni arama o zaman hocam. Ya var dönme öyle böyle diye. Bekle bakalım saldırmak için karanlığı bekle. Herkes köye, köyün bütün gençlerini aldılar 600 kişi girdi oraya köyün bütün gençlerini aldı hadi bakalım saldır ah dur hayır aynen böyle giriyoruz imparatörlük lejyoneri imparatörlük saray muhafızı kaç kişi 10 kişi mi 1 2 7 Ha, okey tamam hadi bakalım ödünç asker senin zamanın inşallah ölmezsin mevcut disk alanında olarak 4.1 GB görüyorum şu an ve içimi yakıyor durum o zaman bu savaştan sonra bitirelim. Çok da şey yapmayalım. Hocam beni takip edin lütfen. Ölmeyeyim. Lütfen. Teşekkürler. Evet. Oo. Kalabalıkmış buralar. Haydi bakalım ileri. Ya. Kaç kişi bekliyor orada ya? 4 kişi mi bekliyor? Kaç kişi bekliyor? 2 kişi mi? Arkadan da geliyorlar şerefsizler. Ooo oh, hocam gelin lan çabuk gelin. Oh mis. Birileri yok sanırım. Buradakiler bize saldırmaya gelmişler. Öncekiler yardım etmeye gelmişler. Anlaşıldı. Ah aynen yani şöyle. Azıcık yamuk muhtiyordu diye şey yapıyordum. Gelin bakalım Oh. Saray muhafızımıza bak be. benim saray muhafızım var ya. Saray muhafızı, bağımsız saray muhafızı olmaya karar vermiş bir noktada. hayatının bir noktasında. Lan saray muhafızı tek atıyor ya. Saray muhafızını çok kıskandım şu an. Var mı şurada birisi? Yok herhalde. Kimse görünmüyor. sonra lider gelecek ki çete reisi teke tek kapışalım. Gideceğiz ki nah kapışırız. Askerlerime bırakacağım seni diyeceğim. Gel gel oooo <gülüyor> reisler geldiler. <gülüyor> Adamlarıma çok zarar verdim bunu teke tek halletmeye dersin? Duel falan yok hocam. Öldürür şu şerif sizi. Oh mis. Oğlum, ödünç asker hiçbir şey yapmadım ya. Ödünç asker hiçbir şey yapmamış abi. Ödünç asker ölmüş bayılmış ya. Uf. 544 alm. Oh. 544 altın aldık ama ödünç askerin gerçekten hiçbir şey yapası yok ya. <gülüyor> Gövde zırhı alt mı? Ne ki bu? Ha pelerin değil bu abi. Hiçbir şey değil bu ya. Ne aldım sonra bakarız. Özel dikim dolamalı ayakkabı bu abi. Bacaktadırı 5. Kesinlikle özellikim dolamalı ayakkabı giyiyoruz. Yırtılmış, korumalı kolluk. Of. yıpranmış bol pantolon anladım. Çatlak ova cirdi. Yakınlardaki eşrafla analım. Cazibede beceri puanı kazandı ve beceri puanı 11 oldu. Demek ki böyle durumlarda böyle oluyor. Sizin neye ihtiyacınız var hocam? Ben birliğime bakabilir miyim acaba? Evet. Ödünç asker hala hiçbir şey yapamıyor. Keşke seninle konuşabilsek ya. Yolun yol değil falan diyebilsek. Sürüyü makebe götür. Tamam. Ben Tolgar beyefendi. Siz kimsiniz? Ee, yardıma ihtiyacınız varsaarım Mağkette satmak için on vadibi nekatından oluşan. Tamam. Tek elekçi komar. Ben kendim götüreceğim. 401 altın. Sen ne istiyorsun bakayım? Ahıl tohumlarına ihtiyacı var. Ben Tolgar. Ama sizinle taşmasam da olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben ürünlerimi satmayayım buraya. Ben bunları şehre satayım. kart kimde yer bitiyor. O yüzden bir tane çapı... çapulcular değil o artık. Çapulcu yani. Bilbilisi kurallarımız var elimizde O yüzden çeşitli olaylar. <gülüyor> %94-95. Oh mis. Aha çapulcular yeni yenilemiş. Am bölgesine geç. Şunları bir sat bakayım. Of 350 dinar. Mis mis. Am bölgesinde nusum mu var? Kahramanı birliği al. Gel ulan sen bana gel. Boa Enkurion. Zengin. Sağlığına yabancı sen kimsin? Ben Tolgar. Beyefendi sen kimsin acaba? Beni tanımak mı istiyorsun? Uzun hikaye. Hakkında anlatan çok hikaye var ama bazıları doğru. Kuzeyitler beni bir isimli, Aseraylar işte başka bir isimle tanımlar. Havaya karıştım. insan öldürdüm. Bir sor bakayım etrafa beni birlikler. ''Asla hak etmeyen birini öldürmedim ve adil olmayan bir kavgaya karışmadım. Ben bir şey söyleyeyim. Savaş bir oyun değildir. Kesinlikle bir oyun değildir. Kurallara göre oynarsan ölürsün. Sokaklar arana değildir. Eğer birinin senin düşmanın olduğunu düşünüyorsan onu haklı. Kibar bir düello daveti bekleme.'' ''İl gece konuştun hocam. Devam et.'' ''Yaptıklarımda ölmeyi sevmem. Dolayısıyla uzatmayacağım. Buradaki tüccarlar için çalışıyorum ama benim sahibim değiller. Ben kendi kendimin efendisiyim. Sadece paralarını alıyorum. Paralı asker falan değilim yani. Şu an boştayım. Dolayısıyla bana verebileceğim bir işim varsa olabilir.'' Aha hizmetlerim için önden bir ödeme yapayım. Şu anda bunun karşılayamayacağım. Teşekkürler. Önden ödemeye hiç ee, şey yaklaşmıyorum. Çabucak bir ticaretimizi yapalım. Eee vadibine vadibine katı. Ha bunları götüreceğiz. Satmayalım ha bunları. Oh. Mis mis mis mis mis mis. mis. Haydut öldüre, öldüre çıktığımız noktaya bak ya ben ne istiyor bu çalıntı mı alıp satma yok Teşekkürler ve Evet değerli laflarım çok e, değerli bir tanelerim dostlarım aşk kitolarım canlarım falan e, <gülüyor> çok teşekkür ederim izleriniz için e, çok teşekkür ederim yorumlarınız ve like'larınız için e, Aşağıdaki e, açıklamalar kısmında yaptığımız korku oyuna dair e, bir sürü fark farklı farklı şey bulabilirsiniz, e, başlık bulabilirsiniz, e, korku oyunu dair bir başlık var sanırım. E, ama farklı farklı isimler, linkler de var oralarda, oraları göz atmayı unutmayın. E, öyle, sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu ve huzurlu, keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bye. bye.